eter oynasın diye. Ama Kalix'te biraz flash'a kafasını gömecek bir pozisyonda. Şimdi flash hazırladı. Attı, Zetya bunu siteye uçarak girdi, imor. Başarılı. Dragon 2'ye bir pozisyonda. ikinci Barnes'in de kaçırıyor ama Kalix kaçırmıyor. Böylece maça denge getirmiş olduk. 20-20.